Arkadaşlar e, yeni videoma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Lego'dan telefon yapacağız e, Görmüş olduğunuz gibi ilk önce e, Parçamız burada hazır Bu telefonun kalıbı olacak arkadaşlar Bu arada şu önündeki şeyi çıkartırsam Tamamdır güzel e, Şimdi ben bunları söküyorum Telefonu baştan yapmaya Başlayacağız arkadaşlar Şöyle bundan olacak telefonumuz e, Bu arada ben yani telefonla bir tane daha video çekmiştim. Normalde onu da kanala atacaktım ama atamadım. Onları da izlemeyi unutmayın. Ben onları dün çektim ama yarın yine 3 tane yeni video gelecek arkadaşlar. O 3 yeni videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdi başlıyorum. Ee, kenarı nasıl yapsam. Şöyle olsun. Gerçi ben Lego yapmayı çok severim. evet Böyle. yani aynı parça olsun diye önemi yok farklı da koyabiliriz olmadı sanki kimden bir ses diyor ki olmadı baştan yap yo oldu saniye neyse devam edelim Altına bence bir tane dokun yapsa hmm. buldum. Ah, acıda. Bazıları çok acıtıyor gerçekten çok acıtıyor. E, kırmızı bir tane parça arıyoruz. Burada da bir sürü legom var bu arada. Evet ses çıkartabilir biraz. Tamam o zaman elimdeki maviyi kullanıyorum. Şöyle. Bunu da kamera olarak koyalım bu tarafa. Banka da olacak. Şunu şöyle yapalım, sonra iki taneye böyle koyalım. Evet bu kamera arkadaşlar, şu kamera, bunu da diye yaptım. O da olmaz. Burada bir tane kalın parça vardı. Acaba aynısı burada var mı? Evet. Buldum. Aradığım buydu. O da tabii ki buraya. Hadi hadi. Alt kısmını yaptık Ama bir dakika bitmedi Daha bitmedi Henüz bitmedi Daha arkası var Arkası için de bunu kullanacağım Tabi o kısma daha gelmedik Biraz daha ilerlememiz gerekiyor Evet Burası nasıl olurdu? Bence Şu köşeleri koyalım. Bakın Daha önce Hadi Ben daha önce bir tane telefon yapmıştım Böyle bir evet evet hadi hadi ilk kısmı tamamlayalım Zaten çok az kaldı hadi hadi ay çıkma çıkma çıkma ay çıkma, hadi, çıkma. küçücük bakın bakın şu parçanın şu parçanın aynısından bir tane daha bulmam lazım ya bir tane ya çıldırıyorum ya bulamazsak da başka şey takacağım. ne yapayım şu olur mu mesela? Aslında çok olduğuna bakmayın orada da razılık var Yani parçaların aynalarından yok. Sen kimsin? Belki Evet. Şöyle tamamladık kenarlarını. İkinci kısma geçiyoruz. Arka taraf. Ekranı bu şekilde. Bir şeye benzetememiş bilirseniz ama böyle yani, yani. Tamam. Bir dakika. Çok aşağıda oldu. Böyle değil. Evet benim hazırdan bir tane parçam vardı burada. Kaybolmuş olamaz. Yine. Kaybolmuş olamaz. Hayır. Acaba yere falan mı düştü? Yo orada da. kesin kaybettim. Neyse yenisini yaparız. Önemli değil. Suralara falan bakalım. Yok bilgisayarın açalım. Hemen kayboluyorlar. var. Ya yani bunları yanınızda tutmamız lazım arkadaşlar. Benim çok level facem kayboldu. Amı yani ilk değil. Tamam. Bana bir tane eee Bayrak şeklinde bir tane blok lazım, bir parça lazım. Varsa o da niye girmiyor buraya? Olur mu acaba desem? Değil mi? arıyorum buldum bir tane kaçma gel buraya ve buldum yuvarlak parçayı koyuyorum bir saniye bir saniye koydum tamam şunu şöyle yapabilir miyim baya iyi olurdu ama bir tanesini takamadık maalesef bunu şunu koyalım ee, öndeki kısmına kamera kısmına bir tane daha detay koydum şöyle dekor yaptım bu dik açı kamera, bu da geniş açı kamera. Bence güzel bir telefon oldu yani. Beni zorlamasam. Hayır, hayır. O parça yerinden çıkarsa benim hayatım yıkar. Bir saniye, bir saniye sakin ol ama sakin ol. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bunu nereye tekrar Nereye Nereki? Kim çıktı ya? Sinir. Bu sefer de bu çıktı. <gülüyor> Tam buraya bir şey takmıyorum lanetli yer hiçbir şey takılmıyor lanetli yer bence buraya takalıyorum o zaman takalıyorum evet. <gülüyor> çok zor değil. oldu oldu oldu hadi hadi girersin girersin ne olur yerinden çıkma ne olur ne olur yerinden çıkma çok uğraştım bu parçayı yapmak için ve yaptım arka tarafı tek telefona benzetemediniz bunu ama odan bu kadar oluyor tamamdır bence şu yuvarlak olanı çıkarttırıyorum. Evet. O far parçasını buldum. Farketmemişim, yanımdaymış ve farketmemişim o parçayı. Ben de boşuna yere falan bakıyorum düştü mü diye acaba. Şimdi buldum parçayı ya. Bu kadar bir de arıyorum yani. Yanımdaymış şuradaymış farketmedim. Tamam. Güzelce yapayım bakın. Bir dakika da nasıl yaptım? Lütfen beni zor durumda bırakma. Tamam. Şimdi şöyle bir konum Üstüne bunu koyabilir miyim? Aaaa koyamam Saksıyı çalıştı Saksı. evet. Olmaz ve Rego'dan telefonumuz hazır Derken son bir parça kaldı İlleştirme Onu da şuraya birleştiksen iyi olur Yapıcam onu Son bir, son bir. Bak heyecan ellerim tutuyor. Gir şuraya lütfen. Evet, Legodan telefonumuz hazır arkadaşlar. Normalde arkası için şu parçayı da kullanabilirdim ama bence böyle daha iyi oldu. E, beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hatta Legodan tablet bile yapabilirim. Yani sadece telefon değil ama daha büyük parçalara ihtiyacım var. benim için bir tanesi düştü. E, bye bye. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like unutmayın.